Rabbim sağlık, mutluluk, huzur, başarı nasip etsin bu yılda sizlere inşallah. Verimli geçecek bir yıl olsun. Yeni katılımcı arkadaşlarımız da var Merve bizim öğrencilerimizden. Bilgin olsun. Onların da kayıtlarıyla ilgili eğer yapabileceğimiz bir şey varsa onu da yapalım. Hocam, o üyeler listesinin hepsine ben onlara yükleyeceğim. Kaydettim. Hı. Başka yapılacak bir şey var mı bilmiyorum ama. Bugün ama. mesela katılan arkadaşlar var. Ya onlar da devamlı katılacaksa seninle de irtibata geçsinler. O şekilde e, inşallah şey yapalım. Kayıp başlatmış olalım. Olur Benim Gmail'ime gönderebilirler. Site'nin şeyinde var. Site'nin kendi. Heh, yani bu oku, okut. E, ORG değil mi? Oku Okut ORG'den girecekler. Evet. Kulübün asistanı olarak ben gözüküyorum. Oradan Gmail'im de var. İsterlerse gönderebilirler oradan. Kayıt bilgilerini. Çok güzel, çok güzel. O şekilde inşallah arkadaşlar da gelebiliyor. Şu anda katılım devam ediyor. Ee, hocam selamu aleyküm hocam. Aleykümselam selam ee, Hocam Gülsün katılamadı da bana mesaj atmıştı. Biraz rahatsızdı. Söylememi istedi. Çok çok da özür diledi, ee, İlk haftadan giremedim dedi. Evet. Epey de üzülmüştü. <gülüyor> geçmiş olsun yok, sıkıntı yok. Geçmiş... İletmemi istedi de ben de size söylemek isterim. Tamam, söyleyeyim, tamam. Söyleyeyim. sen de geçmiş olsun dileklerimizi ilet kendisine. Sağ olun hocam, teşekkürler. Allah haftaya katılır o da. Spurs İnşallah, o da. yani öyle söyledi. <gülüyor> tamam hocam. Anladım, anladım. Ee, ben, beni görebiliyorsunuz değil mi? Şu an görüntü var. Ben kendimi göremiyorum da o yüzden soruyorum size. Şimdi gördüm, tamam. Şimdi arkadaşlar, artık başlayabiliriz. Bu hafta okumamız gereken konuyu okumuşsunuzdur muhtemelen. Mahmut Kaya Hoca'nın makalesi vardı. Kindi, İslam'ın felsefeyle tanışması konusu. Slaytımızı hazırladık. Ben şimdi sizlere sunum yapacağım. Sunumdan sonra da birlikte müzakere edeceğiz inşallah. Şimdi şu katılımcı kısmını şuraya alayım. Evet. Evet. Üçüncü haftadayız. Bugün ayın biri. Yeni yılın ilk gününde, cuma günü. Sizlerle kendi Konusunu işleyeceğiz. Kindi'yi tanıyacağız. Tabii Kindi'nin hayatı hakkında, eserleri hakkında ve felsefesi hakkında bir takım bilgiler öğreneceğiz. Bunu yaklaşık bir buçuk saat içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Şimdi Kindi deyince e, akla ne gelir önce? E, onu bilmemiz lazım. Kindi dediğimizde ilk İslam filozofu aklımıza geliyor. İlk Arap e, filozof. Ve yani İslam felsefesi tarihinde ya da İslam düşüncesi tarihinde ilk filozof ünvanı ile anılan, felsefe tabirini kullanarak eserler yazan 9. yüzyılda yaşamış Arap filozof Kindi arkadaşlar, Batı dünyasında da Alkindus olarak biliniyor. Abbasi halifeleri döneminde, Abbasiler döneminde yaşamış ve e, Abbasi sarayında çok itibar görmüş, ilgi görmüş, onların e, yakın yakınında bulunmuş e, bir isim. E, yine Kindi deyince aklımıza gelen ilk şeylerden bir tanesi elbette bu Beytül Hikme'de devam eden tercüme faaliyetleri. Çünkü tercüme faaliyetlerinin e, Beytül sistemli olarak devam ettiği dönemde Kindi orada görevlendirilmiş, e, tercüme faaliyetinin başında bulunan, kendine özgü ekibi olan ve e, Grek felsefe, felsefesine dair eserlerin Arapçaya kazandırılması konusunda aktif rol üstlenmiş birisi. Dolayısıyla e, İslam felsefesinin kuruluşunu Müslümanların felsefeyle tanışmasını yine İslam felsefesinin temel terminolojisini bilgilerini kavramlarını değil mi oluşturan dilini mantığını oluşturan ilk filozof şimdi tam olarak nerede doğduğu bilinmiyor arkadaşlar vefat tarihi olarak 866 o da yine tahmini bir e, tarih, yine tam bir tarihten söz edemiyoruz. E, do, dolayısıyla şunu biliyoruz: 9. yüzyılın e, ortasında yaşamış, 9. yüzyılda yaşamış ilk İslam filozofu Kindi. Geçen haftalarda e, bahsettiğimiz gibi, hani tercüme faaliyetlerinden ve İslam'a, İslam medeniyetine bu felsefi birikimin mirasın aktarılmasından söz etmiştik. Orada Emeviler döneminde bireysel meraklarla başlayan yine Abbasilerin iktidara gelmesiyle 750 yılında ve Bağdat şehrinin kurulmasıyla değil mi? Halife Mansur tarafından 762'de Bağdat bir şehir olarak Küfe ve Basra'dan farklı ıı, Irak'ın ıı, başkenti ve İslam devletlerinin de artık başkenti olacak büyük bir şehir olarak kurulmasından sonra ve yine Bağdat'ta 830 olarak tahmin ediliyor kuruluşu ama daha da öncesinde olabilir. Beytül Hikme'nin Bilgelik Evi'nin kurulmasıyla tercüme faaliyetleri devam etmişti ve sistematik bir şekilde Grek felsefesine ait eserler İslam dünyasına intikal etmişti arkadaşlar. İşte bu süreçte aktif rol alan isimlerden bir tanesi Kindi. Kindi'nin temel özelliği, bakın o kendisine kadarki dönemde herhangi bir Müslüman filozof yok, felsefe eser yazan kimse yok. İlk kez kelam dışında İslam düşüncesini veya İslami konuları ya da işte felsefi meseleleri ele alıp inceleyen bu konular hakkında eser veren ve felsefe terminolojisini ve yöntemini kullanan kişi olduğu için biz ne diyoruz kimdi için? İlk İslam filozofu diyoruz. Tam adı Ebu Yusuf Yakup el-Kindi. Kindi, kindi nisbesiyle tanınıyor. Kindi nispesi de atalarının mensubu olduğu, bu özellikle Güney Arabistan'daki Kinde bölgesinden gelmiş olmalarıyla alakalı bir şey atalarının. Dolayısıyla o Kindeli anlamında Kindi nispesi ile tanınıyor. ama tam adı nedir diye sorarsak Ebu Yusuf Yakup el-Kindi. Ataları zaman içerisinde yani 600'lü yıllarda 630'lu yıllarda Müslümanlığı kabul edip daha sonra işte Küfe'ye yerleşiyorlar. Bağdat, Bağdat yakınlarında bir Irak şehri olan Küfe'ye yerleşiyorlar. Dolayısıyla Kindi de Küfe'de dünyaya geliyor. Bir Arap filozof, öyle bilelim. Evet arkadaşlar. Ailesinin fertleri hem Emevi döneminde hem de Abbasi hilafetinde önemli görevlerde bulunmuş. Özellikle babası da, babası İshak da yıllarca küfe valiliği yapmış. Yani zengin ve ne diyelim bürokrat bir ailede. Dünyaya gelmiş bir isim. Sarayda ve saraya yakın isimlerle sürekli irtibat halinde olmuş. Özellikle Abbas halifelerinin çoğunluğuyla yani mütevekkile kadar çoğunlukla iyi ilişkiler kurmuş. Hatta halifelerin şehzadeleriyle yani çocuklarıyla da yakın arkadaşlıkları olmuş bir isim. Evet. Ne diyelim ilk gençlik yıllarını Küfe ve Basra'da geçiriyor. Orada dini ilimleri tahsil ediyor. Daha sonra yetişkinliğinden vefatına kadar geçen tüm sürede Bağdat'ta yaşıyor arkadaşlar. Yani yetişkinliği dediğimiz 25-30'lu yaşlarından itibaren Bağdat'a gidiyor ve orada halifelerle yakın ilişkilerde saray nezdinde saygın bir şekilde ne yapıyor? Belki de başına geçerek tercüme faaliyetlerinde görev alıyor. Bakın Muğtas'ın ve vasık dönemlerinde halifelerin yakın ilgi ve desteğini görüyor. Aynı zamanda bir astronom ve astrolog olarak sarayda müneccimlik görevini de üstleniyor. Kindi'nin bu saygın konumu halife mütevekkilin iktidara gelmesiyle değişiyor. Neden acaba halife mütevekkilin iktidara gelmesiyle değişiyor. Çünkü mütevekkil kendinden önceki üç halifeden farklı olarak muteziyle yanlısı bir politika izlemeyi bırakıyor. Onun yerine Ehl-i Sünnet çizgisinde bir politika izlemeye başlıyor. E tabii kindi, kindi yani hem Basra'da hem Rufa'da yaşamış, gençliği orada geçmiş ve kelam ilmiyle daha sonra da işte felsefeyle iştigal ettiği için ee, sanki bir mutezile kelamcısıymış gibi e, karşılanıyor mütevekkil tarafından ve aralarında bir e, ne diyelim soğuk savaş başlıyor. E, kindi saray dışına itiliyor mütevekkil döneminde. E, bu biraz da felsefeye karşı ön yargısıyla da alakalı. Çünkü felsefi bilginin e, temsilcisi o zaman kindi olduğundan kindiye karşı böyle bir Ön yargıda o halife tarafından başlatılmış oluyor. Bundan dolayı vefatına herhalde 5 yıl kala saraydan uzaklaşmış oluyor. Ve sonra 5 yıl sonra da 866 tarihinde Bağdat'ta vefat ettiğini biliyoruz. Öyle tahmin ediliyor. Ee, batı dünyasında Alkindus olarak tanınıyor. Ve özellikle matematikçi kimliğiyle tanınan bir isim. Kimli arkadaşlar. Şimdi eserlerine şöyle biraz göz atalım. Ee, İslam felsefe geleneğini başlatan bir şahsiyet olması sebebiyle kindinin felsefenin bütün disiplinlerine ilgi duyduğunu görüyoruz. Ee, metafizik başta olmak üzere, fizik ve matematik, tıp, astronomi, meteoroloji, optik, ilahiyat, ahlak, siyaset, psikoloji, kimya, diyalektik, astroloji, Kehanet gibi o dönemde felsefenin kapsamına giren neredeyse bütün alanlara dair çokça eser alemi alıyor. Bunların birçoğu küçük risaleler halinde olan, 277'yi bulan zengin bir külliyat vücuda getiriyor. Yani çokça eser yazmış bir isim. Tabii günümüze ulaşan eser sayısı o kadar değil. Birçoğu kaybolmuş bu eserlerden özellikle metafizik ve fiziğe dair olanların çoğu İstanbul'da bulunan Süleymaniye Kütüphanesi'nde Ayasofya kitaplığında tek bir yazma nüsha vasıtasıyla günümüze ulaşabilmiş. İlk Felsefe Üzerine isimli eseri meşhur metafizik eseri yani Kindi'nin felsefeye ve metafiziğe dair görüşlerini biz İlk Felsefe Üzerine isimli kitabından Öğreniyoruz. Zaten birçok eseri hatta bir, bütün eserlerin hemen hemen isminde bu üzerine şeklinde yani o konu hakkında kaleme aldığını belirtmek üzere ilk felsefe üzerine işte Allah'a secde eden varlıklar üzerine şeklinde eserler kaleme almış. Evet, yine tarifler üzerine isimli çalışması ihtiva ettiği yüz terimle bir felsefe lügatçısı. Yani belki de İslam düşünce tarihinde tabii ki öyle. E, kaleme alınan ilk felsefe sözlüğü nedir diye bir soruyla karşılaşacak olursanız, e, hiç çekinmeden vereceğiniz cevap tarifler üzerine isimli e, eseriyle nedir? Kimliğinin eseri. Bu eserde yüz tane bakın felsefe terimini tanımlıyor şimdi. Bunlar da ilki de tabii ki felsefe kavramı. Felsefeden başlamak üzere felsefedeye dair bir tak pek çok kavramı burada e açıklıyor. Yine Tanrı'nın birliği ve alemin sonluluğu meselesini 3 Risalesinde, alemin sonluluğu üzerine, sonsuzluk üzerine, Allah'ın birliği ve alemin sonluluğu üzerine isimli, Müstakil eserlerinde ele almış. Tanrı ile alem arasındaki sebeplilik ilişkisini gerçek ve mecazi etkin üzerine ve göklerin Allah'a secde ve itaat edişi üzerine isimli eserlerinde incelemiş. Ay üstü alemin ay altı aleme etkilerini ise oluş ve bozuluşun yakın etkin sebebi üzerine isimli eserinde incelemiş. Psikolojiye dair antik Helenistik dünyadan intikal eden meseleleri cisimsiz cevherler üzerine, nefs üzerine, uyku ve rüyanın mahiyeti üzerine gibi müstakil risalelerinde ele almış gindi. Yine Akıl Üzerine adlı eserinde İslam felsefe geleneğinin sonraki dönemlerinde önemli bir tartışma konusu olacak olan Aklın bilgi elde etme süreçleri bilgi teorisinde de göreceğiz biraz sonra ee, dair bir kalem alm bir eser kalem almış ve aklın dört türünden çeşidinden söz etmiş e, kimdi yine e, Aristotle Aristoteles'in eserleriyle ilgili yazdığı bir eser var Aristoteles'in kitaplarının sayısı üzerine isimli bir eser bu. Burada da e, Kindi'nin felsefe anlayışı, din felsefe ilişkisini açıklama tarzına dair bir takım bilgileri görebiliyoruz. Aynı zamanda onun ahlak felsefesi sayılabilecek bir eseri daha var. Stoacı ahlakın izlerine taşıyan bir eser. Defül Ahzan isimli üzüntüyü yenmenin çareleri e, adında bir e, risalesi daha var. Bu da onun ahlak felsefesi olarak biliniyor. Şimdi Kindi'nin tercüme faaliyetine katkısı üzerinde biraz duralım. Kindi kendi döneminde Hüneyn bin İshak'la birlikte tercüme hareketine hem nicelik hem de nitelik açısından büyük bir katkıda bulunuyor. Kindi'nin felsefi ilgileri tercüme edilecek metinlerin seçiminde etkili olmuyor. Yani Bakın bu kadar önemli. Hangi eserleri tercüme edelim diye sorulduğunda kendi kendi e, ilgisi dahilinde olan eserlerin öncelikle tercüme edilmesini sağlayan bir isim. Yine e, kendisi ücretini ödeyerek o dönemki işte mütercimler e, yoluyla eserleri ne yapıyor? E, Arapçaya tercüme ettirip dil ve üslup ve de bilimsel açıdan kontrol ediyor. Yani şöyle bir durum var, Grekçe'den biliyorsunuz geçen hafta da bahsettik, 5. yüzyılda Grekçe'den Süryanice'ye çevrilen Aristoteles'in kitapları. Yine Peripatetiklerin, Aristocu okullardan, işte yine Platonculardan birçok ismin çevirileri ne yapılıyor? Süryanice'ye. Aslında yanlış aktarılıyor. Neden yanlış aktarılıyor? Bilinçli olarak. Çünkü Süryanilerin inançlarına e, aykırı gelen kısımlar, onların kendi inançlarına uydurularak Süryanice'ye tercüme ediliyor. Dolayısıyla e, aslında Aristoteles'e ait olmayan düşünceler e, Süryanice eserler yoluyla sanki Aristoteles'e aitmiş gibi e, aktarılmış oluyor. İşte Kindi'nin yaptığı bu kontroller, bilimsel kontroller bu hataları tespit etmesine sağlıyor. Kindi diyor ki yani bu Aristoteles'e ait bir söz olamaz. Neden? Çünkü onun baştaki aksiyomuna baktığımızda, onun söylediği ilk cümleye baktığımızda, çıkış noktasına baktığımızda bu söylenen son söz onunla çelişkili, tutarsız. Dolayısıyla bu sonradan eklenmiş bu esere. Ya da bu Aristoteles'e ait olmayan bir söz ilave edilmiş gibi o tespitleri yapıp Arapça tercümesine doğru olan şekilde veya işte onları ayıklayarak aktarmış oluyor. Bu kindinin tercüme faaliyetine en önemli katkılarından bir tanesi yani eserleri dil, üslup ve bilimsel tutarlılık açısından ne yapıyor? Kontrol ediyor. Peki hangi eserler üzerinde özellikle bu kontrolleri yapıyor? Aristoteles'in Metafiziğine özellikle. Yine Plotinos'un Enne adlarının dördüncü ve altıncı bölümlerinin özetlenerek yeniden ifade ifadelendirilmesinden ibaret olan e, Aristoteles'in Teolojisi yani Esulüca Aristotalis isimli kitabı ve Proclus'un Teolojinin Unsurları adlı eserinin Özetlenerek Aristoteles'e nispet edildiği El Hayrul Mahs, Sırf İyi e, isimli eser üzerinde özellikle tahkik çalışması yapıyor Kindi. Yine Kindi'nin e, bazı sözleri e, felsefeye olan ilginin artmasına ve tercüme faaliyetlerinin devam etmesine, Meşruiyet kazanarak devam etmesine sebep olan güzel telkinleri var, motivasyonları var. Bunlardan en meşhur iki tanesi burada. Şimdi okuyalım onu. Şimdi diyor ki, hakkaniyetli olmanın gereği olarak bize düşen, hakiki ve ciddi konularda kendilerinden büyük ölçüde yararlandıklarımız şöyle dursun, basit ve küçük ölçüde yararlandıklarımızı dahi karalamamaktır. Her ne kadar bazı gerçekleri görememişlerse de bize intikal eden düşünce ürünleriyle onlar bizim atamız ve ortağımız sayılırlar. Kimlerden bahsediyor? İşte e, kadim antik Yunan düşünürlerinden, Aristoteles'ten, Platon'dan, Sokrates'ten bahsediyor. O halde bize gerçeği büyük ölçüde getirenler bir yana onu azıcık olarak ulaştıranlara da Şükür borcumuz büyük olmalı. Nereden gelirse gelsin, isterse bize uzak ve karşıt milletlerden gelsin, hakikatin güzelliğini benimsemekten ve ona sahip olmaktan utanmamalıyız, diyor. Ve e, antik Yunan felsefesinin Arapça'ya tercüme edilmesini bu sözlerle ne yapıyor? Onaylıyor, hatta teşvik ediyor. İkinci söz ise, o halde gerçeğe sahip olanlar katında çok değerli olan bu ganimete, bakın felsefeye ganimet diyor, bu ganimete biz de sahip olmalıyız ve onu elde etmek için olanca gücümüzle çalışmalıyız. Şimdi bu çok önemli bir teşvik. O dönemde düşünün 9. yüzyılda Bağdat'ta kelamın, fıkhın, fıkıh okullarının, hadis okullarının aktif olduğu bir dönemde felsefi bir düşüncenin yani pagan e, kültürlere ait e, İslam düşüncesiyle birebir moda mod, e, bazen zıtlıklar, terslikler içeren, tutarsızlıklar içeren bir düşüncenin İslam düşüncesine kazandırılması gerektiğini bu sözleriyle şimdi ilan etmiş oluyor. Kendisini felsefeyle uğraştığı için e, eleştirenlere Felsefenin meşruiyetini göstermek amacıyla şimdi felsefenin Allah'ın varlığını, birliğini ve ahlak bilgisini hatta bütün yararlı olan şeylerin ve yararlıyı elde etmeye vesile olan her şeyin bilgisini ve tüm zamanlardan sakınma, tüm zararlılardan sakınma ve korunmaya ait bilgileri, varlığın hakikatinin bilgisini içerdiğini belirtiyor ve bu yönüyle felsefenin aslında ne yapıyor? Peygamberimiz tarafından bize ulaştırılan Allah'ın emirleriyle birebir örtüştüğünü söylemiş oluyor. Böylece din ve felsefe ilişkisini de kendi görüşleri doğrultusunda birleştiriyor. Din ve felsefenin ilişkili birbiriyle aynı konuları içerdiğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi Kindi'nin matematiksel ispat yöntemine bakalım. Kullandığı iki temel yöntem var Kindi'nin. Bir tanesi bu matematiksel yöntem. Özellikle Öklid'in Elementler kitabından ve Batlamyus'un El Mecisti isimli kitabından bir takım teoremler, matematiksel aksiyonlar üzerinden ne yapıyor? Allah'ın varlığını, birliğini, Alemle olan ilişkisini, alemin sonlu olduğu gibi e, konuları, kelami konuları özellikle e, kesinlik içerecek bir yolla ispat etmeye çalışıyor. Bu anlamda matematik bilimine büyük bir ilgi duyuyor şimdi. E, bir filozof olması e, onun aynı zamanda bir matematikçi olmasını, bir fizikçi olmasını da gerektiriyor bir astronom, bir astrolog olmasını da gerektiriyor. Bu anlamda matematik biliminde de çok önemli diyelim bir isim kendi. Aynı zamanda matematik hangi antik Yunan filozofunda önemliydi? Şöyle bir düşünün bakalım. Bana cevap verin. Mesela geometriyle alakalı, matematikle alakalı. Öklit mi hocam? Ee, Yunan diyelim öklitten daha sonra şey işte önce Pisagor. Pisagor var evet Pisagor'da var. Ee, bir de e, kimde var? Platon'da var. Platon'da var ve Platon'un Akademi isimli okulunun girişinde geometri bilmeyen giremez şeklinde bir ifade vardır meşhur bir ifade. Çünkü eee Matematik ya da geometri bilgisi, soyut düşünce yani yani nesnedeki anlamı kavrayarak e, zihne aktarma ve zihinde istediğin gibi o kavramlar üzerinden, o tasavvurlar üzerinden yeni çıkarımlar, akıl yürütmeler, e, düşünceler e, üretmene sebep oluyor. Matematiğin böyle bir özelliği var. E, matematik ara bir bilimdir. Neyle ne hangi iki ilim arasında? Fizikle metafizik arasında matematik geçişi sağlayan bir ilimdir arkadaşlar. Bunu böyle bilelim. Şimdi fizik tamamen bu fizik dünyada e, fiziksel nesnelerin hareketiyle işte durumuyla e, alakalı değil mi? Yani kuvvet konusu, hız konusu, itme çekme, yön değiştirme ve benzeri e, konular, ağırlık gibi konular fizik biliminin alanına giriyor. Bunlar tamamen fizik dünyayı ifade eden ve nesnelerle alakalı bir bilim. Metafizik ise fiziksel olmayan, yani nesnesi olmayan varlık alemiyle alakalı bir ilim. Yani tanrısal alemle ilgili olan özellikle. varlığın hakikatinin veya sebebinin ilk sebebinin olduğu alan, metafizik alan oradaki e, yani fiziksel varlık olmadığı için oradaki varlıklarla alakalı olarak e, bilgilere biz tamamen ya sezgi yoluyla ya da işte akli çıkarımlar yoluyla e, ulaşabiliyoruz. İşte e, görünür alemden bu görünmeyen alem arasındaki irtibatı ne sağlıyor? Matematik ilmi sağlıyor. Çünkü matematik ilminin bir ayağı fizik alemde, bir ayağı metafizik alemde duruyor. Neden? Hangi ayak bu fizik alemde duruyor? Diyelim ki işte nesnelerin şekilleri ve sayıları, nicelikleri. Şimdi nicelik dediğimiz zaman akla matematik geliyor. Dış dünyada gördüğümüz varlıklar işte çok çok olduğu için bir nicelikleri var, bir sayıları var. Dolayısıyla Onların bu nesnel olarak tek tek sayılarını e, her defasında saymak yerine biz ne yapıyoruz? Matematiksel olarak diyoruz ki işte şu formülle burada ne kadar e, mal var, ne kadar nesne var, ne kadar işte cisim varsa hesaplayabiliyoruz. Matematik bize o nesnelerin fiziksel varlıkları üzerinden e, bazı kavramları çıkarsayarak bazı formüller üzerinden onların sayısını viciliksel olarak aklımızda tutmamıza yarıyor. Yine şekilleri de hakez haline. İşte dikdörtgen bir nesne görüyoruz. Ondaki dikdörtgenliği zihnimize soyutlayarak alıyoruz ve dikdörtgen üzerinde alan hesabı, çevre hesabı gibi hesaplar yapıyoruz. Üçgen için bunu yapıyoruz. Daire için, çember için, kare için değil mi? Dolayısıyla bir tarla sizin dış dünyada, fizik dünyada o bir tarlayken matematik onu size bir dikdörtgen olarak ele alıyor. Ve böylece metafizik olana bir geçiş sağlanmış. Matematiğin böyle bir özelliği var. O yüzden felsefede her zaman başak bir konumu olmuştur. Yöntem olarak. Descartes bile, değil mi? modern felsefenin kurucularından Descartes bile kendi felsefesini kurgularken matematik, matematiğin kesinliğinden faydalanır ve her şeyden şüphe duyarak düşünmeye başlar. Hiçbir şeyden, daha hangi şeyden şüphe duymaması gerektiği konusunda da matematik kesinliği ifade eden şeylerden şüphe duymam diyor. İki kere iki dört eder. O zaman artık bundan şüphe duymam diyor. Dolayısıyla matematik... Sel ispat yöntemi kindi için de önemli. Çünkü kindi felsefeyle tanışmadan önce kelam ilmiyle iştigal etmiş ve birçok kelam probleminin e, böyle matematiksel yöntem olmadığı için hep böyle çözümsüz kaldığını görmüş, buna şahit olmuş. Dolayısıyla o, o kelami problemleri ispat etmek amacıyla, e, kesinlikle ispat etmek amacıyla matematiksel bir ispat yöntemini kullanmanın faydalı olabileceğini görmüş. Nereden görmüş? İşte çevirdiği o eserlerde özellikle Platon'dan kalan Plotinus'un bir kavramıyla alakalı olarak yine Tanrı'nın varlığını açıklama noktasında yine Batlamyus'un El Mecisti isimli eserinde matematiksel teoremlerin ispat, ispat konusunda ne kadar elverişli olduğuna dair İlgiler üzerinden ve Öklid'in Elementler isimli eserindeki matematiksel ispatlama yöntemine yöntemlerini o meşhur Öklid e, aksiyonlarını kullanarak ne yapıyor? Tanrı'nın varlığını ve birliğini açıklamaya çalışıyor. Alemin sonlu olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Ezeli olmadığını ispatlamaya çalışıyor. E, dolayısıyla şimdi bir bakalım matematiksel ispat yöntemi deyince neden söz Kindi? Şimdi Kindi'nin eserleri incelendiğinde onun matematiğe ve matematiksel ispat yöntemine özel bir önem atfettiği görülmektedir. Özellikle Tanrı'nın varlığı, alemle ilişkisi ve alemin sonluluğunu ele aldığı risalelerinde aklın vasıtasız olarak idrak ettiği aksiyonlardan Arapça ifadesiyle el-mukaddematul huvel yani Önce, aklımızda, zihnimizde e, önceden bulunan ilk bilgiler e, mantık ilkeleri dediğimiz e, nedir bunlar işte üçüncü halim imkansızlığı, özdeşlik gibi değil mi? bir takım mantık ilkeleri zaten bizim aklımızda mevcut olarak bulunuyor. Biz iki cismi karşılaştırdığımızda kıyasladığımızda bunlardan e, ikisi eğer aynıysa buna eşit diyoruz niceliksel olarak biri diğerinden kısaysa birine küçük, birine büyük diyoruz. Biri diğerinden ağırsa birine ağır, diğerine hafif diyoruz. Bunları söylerken bir eğitim alıyor muyuz? Hayır. Bunları söylerken zihnimizdeki bu mantık ilkelerini, işte doğuştan getirdiğimiz öncülleri kullanıyoruz. İşte bu ifadeleri kullanarak diyor, bu aksiyonlardan hareketle görüşünü ispatlamaya çalıştığı, ve bu konuda Öplid'in Elementler isimli eserindeki aksiyonları ve Batlamyus'un Almagest, Arapça tabiriyle El Mecisti eserindeki bilgileri kullandığı dikkat çekmektedir. Şimdi bu yaklaşımına paralel bir tarzda Aristoteles'in kitaplarının sayısı üzerine isimli eserinde de eflatuncu bir yaklaşımla felsefe öğrenimine matematikle başlamak gerektiğini ileri sürmektedir. Az önce ne demiştik? Eflatun'un Akademiya isimli okulunun girişinde geometri bilmeyen bu felsefe okuluna giremez yazısı vardı. İkinci yöntem nedir? Kimli'nin kullandığı ikinci yöntem Hülfi Kıyas yöntemi. Arkadaşlar Hülfi Kıyas ne demek? Bu mantık terimi, mantıkta bir kıyaslama yöntemi. Türkçesi imkansıza indirgeme yöntemi olarak geçiyor. Bu yöntemde iki tane önerme yani ele alınıyor. Diyelim ki işte iki tane önerme dediğimizde bir konu hakkında söylenmiş yargı. ikisinden biri doğru olması gerekiyor. İkisi birbiriyle aynı olmayan, birbirini naks eden ama doğruluk iddiasında bulunan iki önerme Den birisinin doğruluğu diğerinin yanlışlığının kanıtlanması suretiyle ortaya konmaktadır. Bu yöntemin güzel bir örneğini kindi ilk felsefe üzerine de yani bu isimli eserinde bir şeyin kendisinin sebebi olup olamayacağını incelerken ortaya koyuyor. Kindiye göre bir varlığın kendisi deyimiyle ilgili dört ihtimalden söz edilebilir deyip o ihtimalleri yazıyor. İşte kıyas yöntemi bu. Varlık vardır, var olan yoktur. Varlık yoktur, var olan vardır. Varlık yoktur, var olan da yoktur. Varlık vardır, var olan da vardır. Şimdi bunların dördü de nedir? Ee, önermelerdir. Şimdi bu önermeleri tek tek birbiriyle ne yapacak? Maks edecek. Yani ilk iki önerme birbirinin zıttı. İkinci, üçüncü ve dördüncü önermede birbirinin zıttı. Bunlardan hangisinin doğru olup olmadığını diğerini e, çürüterek, diğerinin yanlışlığını ispat ederek ortaya koyacağız. E, yani Kindi'nin yaptığı bu hulfi piyasta en sonunda ne yapıyor? İşte e, bir şeyin kendi varlığının sebebi olmasının imkansızlığını ispatlamış oluyor. Ve böylece her varlığın bir ilk sebebinin olduğunu, başka bir sebebinin olduğunu ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla Kindi daha çok felsefe yaparken, akıl yürütürken, matematiksel ispat yöntemini ve hulfi kıyası kullanarak problemleri çözmeye çalışıyor. Şimdi Kindi'de metafizik konusuna bakalım. Kindi'nin metafizik anlayışını ilk felsefe üzerine isimli eserinde görüyoruz. İki ana konudan bahsediyor burada Kindi. Birincisi gerçek bir olarak nitelediği Tanrı'nın yaratılmış olan sebepli varlıklara hiçbir şekilde benzeme, benzemeyen varlığı bu konuyu ele alıyor. Yani Tanrı'nın yarattığı şeylere benzemediği ve onlardan farklı olduğu, onların sebebi olduğu ve gerçekten gerçek birin Tanrı olduğu meselesini ele alıyor metafizik bir konu olarak. İkincisi, alemin ezeliliğinin reddi bağlamında Tanrı'nın alemle ilişkisinin mahiyeti konusuna ele alıyor. Bakın, Kindi'yi bir de şöyle tanıyalım. Meşşai filozoflar, Farabi ve i̇bn Sina da olduğu gibi alemin ezeli olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Onlar alem ezelidir diyor. Hani Gazali'nin itiraz ettiği ve onları küfürle itham ettiği konulardan bir tanesi nedir? Alemin e ezeli olduğunu söylemeleriydi filozofların. Kindi burada onlardan ayrılıyor. Kindi'ye göre alem ezeli değildir. Sonradan yaratılmıştır. Mukbesttir yani. E kindi felsefeyi insan ürünü olan sanatların ya da disiplinlerin değer ve mertebe bakımından en üstünü olarak görüyor. Bakın diye göre felsefe, insan ürünü olan sanatların ve disiplinlerin değer ve mertebe bakımından en şereflisidir diyor. En üstünüdür diyor. Ve felsefe nedir sorusuna da insanın gücü ölçüsünde var olanların hakikatini bilmesidir diye bir tanım yapıyor. Platon'dan hatırladığımız bir tanım. diye göre şimdi... Biz bildiklerimizin her birinin sebebini bilirsek ancak o zaman onları tam olarak bilmiş oluruz. Yani bilmek nedir ya da varlığın hakikatini bilmek nedir sorusuna kendini verdiği cevap, bildiklerimizin sebebini bilmektir. Yani bir şey biliyorsun, eğer onun sebebinin ne olduğunu biliyorsan aslında sen onu tam olarak biliyorsun. Sebebinin ne olduğunu bilmeden sahip olduğun bilgiye bir malumat diyor. Dolayısıyla tam bir bilgi demiyor. Peki bir varlığın sebebini bilmek için ne yapacağız? O zaman sebep sebepli yani illet-malul ilişkisi açısından varlığı inceleyeceğiz, ele alacağız. Bunu unutmayalım. Şimdi özellikle sebep sebepli yani illet-malul ilişkisi açısından varlığa bakmayı yine bir metot olarak önermiş oluyor. Ee, ona göre felsefe disiplinleri içinde en değerli olan, bakın az önce insan ürünü olan sanatların en değerlisinin felsefe olduğunu söylemişti. Şimdi ise felsefe disiplinleri içerisinde en değerli olanı tespit etmeye çalışıyor. Ona göre neymiş bu? En yüce felsefe ya da en yüce felsefi disiplin ilk felsefedir. El felsefetül ula şimdinin tabiriyle. Peki ilk felsefeden kastettiği şey ne? Metafizik. Teoloji. Ona göre metafizik bizzat teolojidir. Tanrı ve Tanrı'ya ait tanrısal alemin bilgisidir. E, ma'badet tabia ah. tabiâ. Arapça tabirle metafizik. ma'badet et tabiâ. Ah. Tabi olanın ötesi öncesi anlamında. Zira sebebin bilgisi sebeplinin bilgisini sebeplinin bilgisinden daha değerli olurlar. Peki şimdi metafizik niçin değerlidir? Çünkü diyor sebebin bilgisi sebeplinin bilgisinden daha değerlidir. Dolayısıyla yaratanın yaratana ait bilgi yaratılmış olana ait bilgiden daha değerlidir kim diye göre. Öyleyse sebepli olanın bilgisiyle ne ilgileniyor? Fizik ilgileniyor. Matematik ilgileniyor. Peki bizzat sebep olan yani Tanrı ile hangi ilim ilgileniyor? İşte metafizik ilgileniyor, teoloji ilgileniyor, ilahiyat ilgileniyor. Öyleyse sebeple ilgilenen bilim hangisiyse o daha değerlidir diyor ve metafiziği ilk felsefe olarak tanımlamış oluyor arkadaşlar. Şimdi metafizik görüşüne devam ediyoruz kimliğinin. Kindinin gerçek bir olarak mütelebi Tanrı ile ilgili açıklamalarının o dağında birlik ve çokluk kavramları yer almaktadır. Kindiye göre şimdi sebep Tanrı Sebepli, yaratılmış tüm varlıklar. Ee, sebep dediği varlık bir. Yaratılmış olan varlıklar ise çokluk ve birlik içeren varlıklar. Yani dış dünyada, alemde, evrende, kindiye göre birlik ve çokluk bir arada bulunuyor. Yani mesela insan dediğimizde bir sürü insandan bahsetmiş oluyoruz. Ama işte e, Ahmet dediğimizde bir tane insandan bahsetmiş oluyoruz. Şimdi burada birlik ve çokluk bir arada diyor alemde. Ama bu alemdeki birlik, Hindiye göre gerçek bir birlik değil. Yani bir olma, birlikten bahsetmiş kastı bir olma. E, buradaki, bu alemdeki bir olma gerçek bir, bir olma değil, bir yansıma, bir pay alma. Gerçek bir, aslında sayı olmayan, niceliği olmayan, mutlak olan, değişmeyen ve diğer bütün niceliklerin sebebi olan birdir. O da Tanrı'dır. Gerçek bir şey bu. Ee, bu kavramlar aynı zamanda aritmetiğin de konusu olduğundan kim diye öncelikle birin sayı olarak mahiyetini inceleme. Şimdi bir metafizik görüş ortaya koyacak. Bu görüşü ortaya koyarken, yani Tanrının gerçek bir olduğunu ispatlamaya çalışırken, yine matematiği ve aritmatiği kullanıyor. Ve öncelikle sayıların mahiyeti üzerinde duruyor. Bir nedir, çok nedir, İşte iki nedir, üç nedir, dört nedir gibi sayının mahiyetini inceliyor. Ve kendiye göre bir sayısı sayı değildir. Nedir? Tüm sayıların kendisinden oluştuğu bir ilkedir, bir prensiptir, bir temeldir. Dolayısıyla bir eşitlik eşitsizlik prensibine bağlı olmayan, nicelik bildirmeyen bir temeldir. Bakın birin bir niceliğinin olmadığını söylüyor, bir sayı olmadığını söylüyor. Çünkü birin e, bire eşit Olan ya da birinin eşitsizliğini karşılayan başka bir sayının mümkün olmadığını söylüyor. Ve böylece sayıları 2'den başlatıyor. Ona göre sayılar 2'den başlar. 2, 3, 4, 5 diye gider. Ve bütün bu sayılar da şimdiye göre birin katlarından oluşur. Ama birin kendisi sayı değildir. Peki neden böyle bir şey diyor? Çünkü e, gerçek birin sınırsız ve sonsuz, ezeli olduğunu, yani Tanrı'nın ezeli olduğunu anlatacak ve diğer varlıkların ise sınırlı, sonlu olduğunu anlatacak. İşte onların sınırlı ve sonlu olması, belirli bir katlarının olmasıyla, niceliksel bir e, tarzda var olmaları ile alakalıdır. Ama Tanrı'nın sınırsız ve sonsuz olması, onun bir temel bir prensip ilk sebep olmasıyla alakalıdır ve bir niceliğinin eşitliğinin ya da eşitsizliğinin olmamasıyla alakalıdır yani. Dolayısıyla öncelikle bir sayısının bir sayı olmadığını söylüyor ve gerçek birinde bu anlamda Tanrı olduğunu ve diğer tüm varlıkların e, niceliğinin sebebi olduğunu, onların yaratıcısı olduğunu iddia etmiş oluyor. Şimdi bir ile nitelenen tüm kategori ve tümellerdeki birliğin zati değil, arazi olduğunu kanıtlamak için geniş tahliller yapar ve varlık türlerindeki birliğin öze ilişkin olmayıp, az önce Ahmet örneğinde verdiğim gibi, Ahmet'teki o bir olma özelliğinin onun özüne ilişkin olmadığını, onun bir araz olduğunu, geçici bir durum olduğunu, bir nitelik olduğunu e, söylüyor. Onun yaptığı bu kavram analizlerinin nihai amacı, var olanlardaki birliğin, bir olmanın gerçek olmayıp hakiki ve zorunlu birden geldiğini, ondan pay aldığını kanıtlamaktır arkadaşlar. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Öyle. Hocam şimdi e, kendiye göre e, bizim zihnimiz bir olmadan hiçbir şeyi anlayamaz. Zihnimiz, zihnimiz bir olmadan hiçbir şeyden pay alamaz. Yani bir şeyi idrak edebilmemiz için o bir sayısının var olması lazım. Evet, tabii. tabii. Çünkü her şey birden çıkıyor. Yani. Doğru. Ee, bir olması lazım ve o birden birin katları olarak varlıkların e, ancak anlaşılabileceğini söylüyor. İşte dış dünyadaki bu birlik ve çokluk meselesinin de ee, tamamen bütün bu yaratılmış olan varlıkların birden çıkmasıyla alakalı. Şimdi çok olmaları o birle aynı özsel bir birliğe sahip olmamalarıyla ilişkili, yaratılmış olmalarıyla ilişkili. Ee, birlikleri ise ondan pay almış olmalarıyla e, ve arızi olarak onlarda geçici olarak var olduğunu söylüyor yani. Doğrudur insan dediğimiz zaman insanlık dediğimiz zaman bir çokluktan bahsetmiş oluyoruz. Çokça varlıktan söz etmiş oluyoruz ama her insanın da parmağındaki izin bir olduğunu biliyoruz. Her insanın da kendine özel, unik biricik olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki birlik kindiye göre özsel bir birlik değil. O varlığa ait tözsel, cevher cevhersel bir şey değil. Tamamen o birden gelmiş olmanın yaratı, yaratıcısının o birliğinden bir pay almış olmasının geçici bir göstergesidir. Böyle bir e, kanıtlama içerisinde ve matematiksel bir ispat. Şimdi fiil konusuna geçelim. Fiili ilk ve ikinci dereceden fiil şeklinde ikiye ayırıyor şimdi. İlk gerçek fiilin var olanları yoktan var etmek olduğunu ve bu tür fiilin her sebebin gayesi olan Tanrı'ya özgü olup buna iddia adı verildiğini belirtmektedir. Ona göre fiil ikiye ayrılıyor. Birisi gerçek, ilk gerçek fiil, ikincisi de ikinci dereceden fiil. İlk gerçek fiil varlığın yoktan var edilmesi ve Tanrı'ya özgü bir fiil bu. Bunun faili Bizzat Tanrı bu fiilin faili. İkinci dereceden fiil ise işte e, sebepli varlıkların e, yol açtığı diğer sonuçlarla alakalı olan fiil. Yani insanın cüzi iradesi nedir? İkinci dereceden fiildir. E, i̇nsanın yaptığı eylemlerin faili insandır. Ama ilk gerçek fiil e, kendiye göre e, yoktan yaratma. Daha sonra bir sebep-sonuç zinciri oluşur ve o sebep-sonuç zincirinde her sonuç kendinden önceki sebepten etkilenmiştir. Dolayısıyla kendinden önceki ikinci dereceden fiilin sonucudur. Öyle diyelim. Buna göre diyor, birinci dereceden fiilin failine gerçek etkin el fail hak Tanrı için kullandığı ikinci bir Sıfat kimliğinin bu kavramlara da dikkat edin çünkü e, her filozofun e, işte metafizik görüşlerini bir izah ettiğinde şuna şahit oluyoruz. Her filozof kendine özgü bir takım sıfatlar koyuyor Tanrını açıklarken, kendi metafizik görüşünü açıklarken. El Fa'ilul Hak e, kavramı da kimliğinin metafiziğinde geçiyor. Dolayısıyla El Fa'ilul Hak demek Gerçek etkin, gerçek fail demek. İkinci dereceden olanın failini, failini de mecazi etkin, el-fa'il-mecazi ismini veriyor şimdi. Şimdi sebep kavramını da ne yapıyor? İkiye ayırıyor. Uzak sebep, yakın sebep. Şimdi fiillerde bahsetti. Aynı zamanda sebepleri de bu şekilde ele alıyor. Her oluş ve bozuluşun, her duyulur ve akledilir olayın meydana gelişindeki uzak sebebin, her şeyi ve her etkin yaşatan, temale erdiren sebepler sebebi Tanrı olduğunu belirtiyor. Gerçek etkini uzak sebeple, mecazi etkinleri ise yakın sebep kavramını ilişkilendiriyor. Şöyle diyelim, mesela insanın yaptığı küçük bir eylemin yakın sebebi, İnsanın cüz'i iradesidir. Ama uzak sebebi e, Tanrı'dır. Burada gerçek etkin sebep hangisidir diye size bir soru sorulduğunda yakın sebep mi, uzak sebep mi? Kindiye göre gerçek etkin sebep uzak sebeptir. Yakın sebep her zaman mecazidir. Bakın böyle bir e, sebepleri de kendi içerisinde e, etkinlik açısından gerçek ve mecazi olarak iki kısma ayırmış oluyor. Aynı zamanda uzak ve yakın terimlerini de kullanarak bunu anlatıyor. Yine orada not düşmüşüz. Kindî suduru sistemleştiren haleflerinden yani Farabi ve İbn Sina'dan alemin ezeliliği konusunda ayrılmakta ve gerek ilk felsefe üzerine isimli eserinde gerekse bu konuya tahsis ettiği risalelerinde Alemin ezeli olduğu fikrini tümüyle reddetmektedir. Bu ayrımı iyi bilelim arkadaşlar. Kindiyi Farabi'den ve İbn Sina'dan ayıran temel görüşlerden bir tanesi, Alemin ezeli olduğu fikrini reddetmesi. Diğerleri Alemin ezeli olduğunu söylerken, Kindi bunun olmadığını söylüyor. Yine sudur nazariyesine dair Kindi'de çok böyle açık bir şey yok. İbda kavramını kullanmış ve yoktan yaratmanın var olduğunu söylemiş olmasından da, Çinli'nin yaratma teorisinin yoktan yaratma, yani kelamcıların bizzat kullandığı yaratma teorisiyle aynı olduğunu düşünüyoruz. Bu bakımdan da ne yapıyor? Farabi ve i̇bn Sina'dan ayrılmış oluyor. Çünkü Farabi ve i̇bn Sina yoktan yaratmayı değil, Südur nazarilesiyle bir olan Tanrı'nın Taşarak, kendisini düşünerek e, taştığını ve diğer varlıklarını da bu taşma neticesinde e, diğer varlıkların oluştuğunu söylüyorlar. İki açıdan o zaman kendi diğer filozoflardan ayrılmış oluyor. Evet, buraya geçiyorum. Hocam Şimdi, bu da... Hı, dinliyorum Merve'i. O zaman e, kindi Allah'ın e, sıfatları konusunda da farklı düşünüyordu diğer filozoflardan diyebilir miyim? Tabii, tabii ki. Kindi'yi şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Kelamdan felsefeye geçişin tam merkezinde olan ilk filozof. Şimdi o zaman backgroundu kelam e, sonrası filozof, felsefe olan bir isim. Ve İslam düşüncesi onun olduğu döneme kadar Kelam üzerinden devam ediyor, tasavvuf üzerinden bir nebze devam ediyor. İşte Çinli tercüme faaliyetlerini bizzat e, aktif olarak tercüme faaliyetlerinde rol alınca ne yapıyor? Felsefeyle tanıştırıyor İslam düşüncesini ve İslam düşüncesini terminoloji olarak, dil olarak, üslup olarak, akıl yürütme yöntemleri açısından ne yapıyor? E, kurmuş oluyor. İslam düşüncesini entegre etmiş oluyor. Bu anlamda ilk filozof oluyor. Şimdi hal böyle olunca background'ında bir kelamcılık e, var ve e, belli konularda İslam düşüncesinin o kelami bağlamını aşmıyor yani. O sınırı, o çizgileri geçmiyor. Tabii daha sonra kendinden 100 yıl sonra bir Farabi'yi düşündüğümüzde e, Sudur Nazariyesi'ni çok daha cesur bir şekilde Yaratma teorisinin, yoktan yaratmanın yerine ikame edebiliyor. Bu açıdan sorduğun sorunun cevabı evet doğru. Allah'ın sıfatları konusunda da diğer filozoflardan farklı düşünüyor. Şimdi kozmolojisine bakalım. Kozmoloji deyince arkadaşlar aklımıza şu gelecek. yani içinde yaşadığımız alemin yapısı. Bu ma malumunuz... Orta Çağ dönemine kadar, yani daha işte ne diyelim Orta Çağ'ın sonlarına kadar kozmoloji anlayışı hem İslam düşüncesinde hem de ondan önceki Yunan düşüncesinde ay üstü alem, ay altı alem şeklindeki iki alemden oluşuyor. Ay üstü alem ki işte daha mükemmel bir alem. Orada değişme söz konusu değil. Bunların ikisi de canlı yani. Hem ay üstü alem hem ay altı alem. Ay altı alem ise bozuluşun, oluşun ve bozuluşun değişmenin sürü süre gittiği bir alem, daha fiziksel, daha maddi bir alemin ifade ediyor. Dolayısıyla kimdi acaba kozmoloji açısından alemi nasıl değerlendiriyor? Ona bir bakalım. Bu konudaki görüşlerini yıldızlar ve bitkiler secde ederler. Ayeti El-Rahman suresinde, Rahman suresindeki ayeti yorumlamak üzere kaleme aldığı göklerin Allah'a secde ve itaat edişi üzerine adlı eserinde temellendiriyor. Ayette geçen secdenin Allah'ın emrine itaat anlamına geldiği, bunun da ancak canlı varlıklar için söz konusu olduğu düşüncesinden hareketle şimdi feleğin, felek dediği şey işte göksel varlıklar, göksel ee, varlıklar. Muhtemelen neyi kastediyor? İşte gezegenleri kastediyor arkadaşlar. Canlı ve akıllı olduğu sonucuna varıyor. Kim diye göre? Tıpkı Aristoteles'te olduğu gibi, Batlanmüs'te olduğu gibi nedir? E, ay üstü evrendeki e, o varlıklar, o felek, evreni kuşatan felek, felekler canlı varlıklardır, akıllı varlıklardır. Çok enteresan bir görüş. Bunu da nereye dayandırıyor? Bakın bir ayete dayandırıyor. Rahman suresinde yıldızlar ve bitkiler Allah'a secde ederler ayetinden yola çıkarak diyor ki, bu Allah'ın emrine bir itaati kastediyor. Dolayısıyla bunlar yani yıldızlar ve bitkiler Allah'ın emrine itaat ediyorlarsa bunlar nedir? Canlıdırlar ve akıllıdırlar gerçek birden gelen ve gök küreleri aracılığıyla bütün varlığa yayılan feyz yoluyla kozmik varlığı açıklayan kindi, bunu her şeyin Allah'a secde etmesiyle de ilişkilendirmekte ve alemde özel olarak insanın varlığına dikkat çekerek onun alemin küçük bir modeli, mikrokozmos olduğunu vurgulamaktadır. Bakın, burada biraz tabii, İslam düşüncesindeki o tasavvuf bağlamını görebiliyoruz. Ee, i̇nsanın küçük alem olduğunu söylemek İslam düşüncesine özgü bir şeydir. İnsanın küçük alem olduğunu. Daha sonra zaten ihvan-ı safada bunun net ayrıntılarıyla göreceğiz. Yani onun saçlarının, insanın saçlarının otlara benzetildiği, kıllarının otlara benzetildiği daha böyle biyolojik bir kozmoloji anlayışı insan üzerinden ihman safhada mevcut arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle diyelim kindinin kozmolojisinde o canlı olan, akıllı olan gezegenler, felekler ne yapıyor? Allah'tan aldıkları feyzi, feyzi bütün o aleme yayıyorlar kindiye göre. Ve insan da akıllı bir varlık olarak alemde diğer yani o ayaltı aleminde hayvanlara ve bitkilere nazaran, akıllı olan tek canlı olarak o feyzi alıyor. Ne yapıyor? Böylece alemin küçük bir modeli haline gelmiş oluyor. Diğer gök küreleri gibi ayaltı alemde onları temsil eden ve Allah'ın emirlerine itaat eden secde eden bir varlık haline gelmiş oluyor. Çok enteresan. Böyle bir temellendirmesi var. Yani bir anlamda <gülüyor> gök kürelerine benzetmiş oluyor. Evet. E, hocam e, böldüm de bunu Hazreti Yusuf'ta da e, görmek mümkün. Yusuf suresinde de geçtiği üzere ayın ve güneşin hatta 11 yıldızın da kendine, kendisine secde ettiğini görmesi onu da örnek verebilir miyiz burada? Yani o bir tabi rüya kabir edilebilen bir rüya. Ama dediğin gibi böyle bağlantıları olabilir. Yani ayın ve güneşin secde ettiğini görmesi çok enteresan bir şey değil mi? Yani hangimiz böyle bir rüya gördük bugüne kadar? Hiçbirimiz görmedik. Neden görmedik? Peygamber, peygamberlik vazifesinden ya, ya öyle ya da şöyle. Yani biz ayın ve yıldızların, güneşin secde edebileceği ihtimalini artık düşünmüyoruz. Çünkü onları cansız varlıklar olarak kabul ediyoruz ya. Yani. Böyle bir bilgimiz var şu anda. Onlar cansız varlıklar. Allah'ın emriyle onlar dönüyorlar o şekilde. Dolayısıyla o cansız varlıkların secde etmesini bile tahallül etmiyoruz. Sadece bunu Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayetten biliyoruz ama kendimiz açısından böyle düşünmüyoruz. Ama Hazreti Yusuf böyle bir e, ne diyelim rüya görmüş, bunun sebebi ya o dönemde e, yaşadığı dönemde işte e, peygamber değildi tabi o rüyayı gördüğünde, daha bir çocuktu e, yani, yani o... güneşin, yıldızların canlı olduğu bilgisi mevcut olduğundan onların secde ettiğini düşünmüş olabilir. Ya da peygamber olacağı için, ya da e, peygamber çocuğu olduğu için kendisine böyle bir rüya gösterilmiş olabilir. Bunu biz konumuzda ancak böyle irtibatlandırabiliriz. Yani o dönemdeki insanların zihin yapısıyla bizim zihin yapımız farklı. Neden? Alem anlayışımız, kozmoloji görüşümüz temelden farklı şu an itibariyle. Yani şu an kindiyle de biz ne yapıyoruz? Örtüşmüyoruz. kindi. Aristoteles gibi ay üstü, ay altı alem düşünüyor. Ay üstündeki varlıkları canlı ve akıllı varlıklar olarak düşünüyor. Evet. Şimdi bakalım bilindiği üzere ilk ve çağ felsefe ve kozmolojilerinde hakim olan anlayışa göre bizim söylediğimiz konuyu burada ifade ediyoruz. Alem denilen tanrı dışındaki varlık sahası Ay üstü ve ay altı olmak üzere başlıca iki kısma ayrılmakta ve ilkinin oluş ve bozuluşa uğramayan ideal ve mükemmel varlıkları, ikincisinin ise oluş ve bozuluş konumuna tabi olan süreksiz varlıkları içerdiği kabul edilmektedir. Kapalı yani sınırları olan bu alem anlayışında alemi dıştan çepeçevre kuşattığı farz edilen küreye, helek adı verilmekte. Bazen bu alemi dıştan kuşattığı için merkeze en uzak anlamında el tenekül aksa, el cirmül aksa ve el kül gibi ifadelerle terimle de terimlerle de kullanılmaktadır. Ay üstü alemdeki sabit yıldızlara ve gezegenlere ise el eşhasül aliye denilmektedir. Bu bir aslında dipnot bilgisi. E, Kindi'nin kozmolojisini anlamamız için onun öncesinde nasıl bir kozmoloji anlayışı olduğunu e, ifade eden bir dipnot gibi düşünebilirsiniz. Şimdi psikoloji ve bilgi teorisine bakacağız. Kindi'nin psikoloji ve bilgi teorisi e, nefsin mahiyeti ve işlemlerini e, onun arınmasını o nefsin arınmasının yol ve yöntemlerini, ölümden sonraki durumunu irdeleyen ilk isim yine kindi felsefe İslam insan felsefe Dolayısıyla psikoloji ve bilgi teorisinde de ilk olma özelliğini taşıyor. Üç tane eseri var elimizde bu konuyla alakalı olarak. Nefis üzerine ilki. İkincisi nefis üzerine kısa birkaç söz. Üçüncüsü ise uyku ve rüyanın mahiyeti üzerinde. Bu eserlerinde nefisle alakalı psikoloji ile alakalı görüşlerine yer veriyor. Ee, yine kendi tarifler üzerine isimli eserinde ise nefsin üç ayrı tanımını vermekte. Ona bir bakalım. A, canlılık yeteneği bulunan ve organı olan doğal bir cismin tamamlanmış hali. Nefis deyince böyle bir tanımlama yapıyor. B. Güç halinde canlı olan doğal bir cismin ilk yetkinliği. C. Kendiliğinden hareket eden ve birçok güce sahip olan akli bir cevher. Bakın üç tane farklı nefis tarifi var ama ilk ikisi hemen hemen birbiriyle aynı. İlk iki tarif zaten Aristoteles'e ait. Bunu nasıl izah edeceğiz, nasıl anlayacağız? Şimdi güç halinde doğal bir cisim. Güç haline, güç dediği kuvve halinde, Arapça tabirle, kuvve halinde doğal bir cisim. Ne olabilir? Böyle düşünelim. Henüz aktif hale gelmemiş, henüz e, aktüel hale gelmemiş, kendini açmamış, kendini göstermemiş ama bir enerji olarak var olan, bir potansiyel olarak var olan bir e, doğal cisim. Tabii ki tohum arkadaşlar. Yani bir buğday tanesini, bir buğday tohumunu düşünün. O nedir? Potansiyel halde, kuvve halinde, güç halinde doğal bir cisimdir. Onu ne zaman toprakla buluşturursanız, ona ne zaman su verirseniz ne oluyor? O küçücük tohumun içerisinde saklı olan güç, kuvvet ne yapıyor? ortaya çıkıyor. Aktüel hale geliyor, fiziksel hale geliyor, faal hale geliyor. Bu da nedir? Oradan bir böyle e, buğday başağının filizlenmesi, toprağın yüzeyine çıkması, ardından uzaması, büyümesi ve netice itibariyle bir buğday başağı haline gelip e, başında da kendisi gibi birçok buğdayı e, biriktirmesi, oluşturması. İşte buna Aristoteles'te kindide nefis adını veriyorlar. Yani güç halinde doğal bir cismin ilk yetkinliği. İlk yetkinlikten kastı e, tohumdan o filizlenmenin başlaması. Tohumun çatlaması ve filizlemenin başlaması. Bunu yapan nedir? Doğal cismi böyle harekete geçiren şey nedir? diye düşündüklerinde onlar bunu yapanın nefis olduğunu söylüyor. Şimdi de aynı şeyi tekrarlamış oluyor. Şimdi bakalım ne diyoruz? Elverişli bir ortamda tohumun kabuğunu çatlatarak ilk filizin belirmesi ya da döllenen yumurtada ceninin ilk kımıldayışı, ilk yetkinlik, ilk kemal sayılmakta yani önceki durumuna oranla bir gelişim gösterdikleri için Yetkin olarak kabul edilmektedir. İşte bunu gerçekleştiren nefis yani ruhtur şimdiye göre. İkinci tanımda pardon ilk tanımda ise tamamlanmış hali diyor. Cismin tamamlanmış halidir nefis. Buradan da tohum veya ceninin gelişim evrelerini tamamlayarak kendi türlerine ait yeni bütün özellikleri gösteren yeni bir varlık olarak ortaya çıkmalarıdır. Bu da yani mesela işte buğday başağının, filizlerin tamamen bir buğday haline geldiği bir görüntü ya da bir ceviz tohumundan veya fidesinden ceviz ağacının ortaya çıkması gibi son yetkinlik artık ceviz olabilecek ve ceviz verebilecek bir ağaç haline gelmesi anlaşılıyor. Bunu da yapan yine nefis ve ruhtur. Üçüncü tanıma gelince o, nefsi akıl ve hareket gücüne sahip, bedenden bağımsız, manevi bir cevher şeklinde nitelendirmekte ki bu görüşün köklerinde de Pisagor ve Eflatun vardır. Üçüncü tanımında kindi, nefisle alakalı diyor ki, akıl ve hareket gücüne sahip, Bedenden bağımsız manevi bir cevher. Nefis budur. Nedir? Bedenle birlikte ama bedenden bağımsız. Ee, aynı zamanda akıl ve hareket gücüne sahip manevi bir cevherdir diyor ee, nefis için. Kindi. kindi nefsin bağımsız bir cevher oluşunu şöyle temellendirmektedir. Nefis birbirine zıt olan arzu ve öfke güçlerinin yanında bir de akıl gücüne sahiptir. Bakın nefiste üç tane güç olduğunu söylüyor. Nedir? İşte kuvve-i kadabiye dediğimiz öfke gücü, kuvve-i şehviye dediğimiz arzu gücü ve kuvve-i nutkiyye dediğimiz akıl gücünün olduğunu söylüyor. Ama bunların birbirine zıt olduğunu da söylüyor. Yani Arzu ve öfkenin en azından birbirine zıt güçler olduğunu söylüyor. Şimdi öfke gücü insanı kin ve intikam duygusuna sevk eder diyor şimdi. Fakat düşünen nefis, akıl gücü ne yapıyor? Ona engel olur. Arzu gücü de olur olmaz şeyleri isteyerek insanı bayağı durumlara düşürmek ister. Fakat düşünen nefis yani akıl gücü, Devreye girerek bu isteklerin insanın onuruyla bağdaşmadığını ona hatırlatır ve onu engeller. Demek oluyor ki engel olanla kendisine engel olunan farklı şeylerdir. Bakın temellendirme yapıyor. Nefsin bedenden bağımsız olduğunu nasıl açıklıyor? Şimdi böyle açıklıyor. Diyor ki birisi engel olan, diğeri engel olunan. İkisi o zaman birbirinden farklı şey. Ayrıca bir şey kendisinin zıttı olamaz. Yani bir varlık kendisiyle zıt bir yapı içermez. Eğer öfke ve arzu güçleri varsa ve akıl gücü de ayrıca varsa o zaman bu arzu ve öfke güçleri bedene ait güçler, akıl ise nefse ait bir güç. Ve bu ikisi birbirinden ayrıdır diyor Böylece nefsin bedenden bağımsız ayrı bir cevher olduğunu temellendirmiş oluyor. Dolayısıyla ona göre nefis bedenden önce vardır, bedenden sonra da varlığını sürdürecektir. Beden ölünce yok olacak ama nefis öldükten sonra bedenden ayrılıp yine varlığını sürdürecektir. Eflatun'un ruh anlayışını anımsatan bu görüşüyle kindi, Aristoteles, Farabi ve i̇bn Sina gibi meşayilerin nefsin bedenle birlikte var olduğu şeklindeki yaklaşımlarından ayrılmaktadır. Böyleyse ne oldu? Üçüncü bir fark oluştu i̇bn Sina ve Farabi'den. Hindin'in üçüncü görüş ayrılığı nefsin bedenle birlikte olmayan, nefsin bağımsız olduğunu söyleyen görüşüyle Yine e, bilgi teorisi ve e, bilgi teorisi söz konusu olduğunda sadece akıl ve sezgiyi ele almakla kalmıyor şimdi Vahyin bir bilgi e, süreci olarak aklen temellendirilmesi çabası e, çabasını da yine biz kindinde görüyoruz ilk defa. Yani vahiy bir bilgi sürecidir, bir bilgi edinme kaynağıdır ve dolayısıyla bu Nübüvvet de bu anlamda kindi tarafından bir bilgi teorisinin kurulu olarak felsefeyi anlamda temellendirilmeye çalışılıyor. Bunu da bilelim. Hem aklı hem sezgiyi bilgi edinmenin kaynağı olarak kabul eden, kabul eden kindi, üçüncü bir şey olarak da vahyi bilgi kaynağı olarak görüyor arkadaşlar. Bunu da bilelim. Şimdi vahiy nedir ona göre? Vah, vahiy istek ve irade dışı bir olaydır. Beşeri bilginin aksine hiçbir çaba harcamadan, mantıki bir matematik yöntemlere, mantıki ve matematik yöntemlere başvurmadan Allah'ın peygamberlerin tertemiz ruhlarını aydınlatması sonucunda zaman faktörü olmaksızın ortaya çıkan bir bilgi türüdür diyor Vahiy için Kindi. Özellikle insanın akıl erdiremediği konularda vahyin kılavuzluğunu kaçınılmaz görüyor. Değer ve mertebe bakımından olduğu kadar insanı tatmin açısından da vahiy bilgisinin dolaylı, karmaşık ve çetrefil olan felsefi bilgiden üstün olduğunu da söylüyor. Ayrıca aklın mahiyeti ve işlevi konusunda da Hindinin orijinal bir Sınıflandırması söz konusu arkadaşlar. Nitekim felsefe tarihinde aklın aktivitesini kendiliğinden mi yoksa dış bir etken altında mı gerçekleştirdiği sorusu Aristoteles'ten itibaren meşşai felsefede farklı yorumlara yol açan bir problem olarak İslam felsefesine de intikal etmiştir. Meselenin aslı şu, Aristoteles'in dualist felsefesindeki bu madde, form ya da kuvve, fiil, ayrımından gelmekte, oraya dayanmakta. Buna göre kuvve halinde olan bir şey kendiliğinden fiil haline çıkamaz. Az önceki tohum örneğinde olduğu gibi. Kuvve halinde duran o tohumun çatlayıp, filizlenip bir başak haline gelmesi kendiliğinden olamaz. Öyleyse kuvve halindeki insan aklına Fil durumunda olan bir şey etki etmedikçe kendiliğinden bilgi üretemez. Yani insan aklının da aslında doğuştan potansiyel bir akıl, kuvve, kuvve halindeki bir akıl olduğunu söylüyor. Şimdi bu Aristoteles'in metafizik görüşüyle beraber ve diyor ki insanın da aklının aktif olabilmesi için onu etkileyen sürekli faal haldeki bir aklın olması gerekiyor. Ancak bu etken sürekli fiil halinde bulunmalıdır. Aksi halde etken olamaz. Buna göre Aristoteles açısından insanın doğuştan sahip olduğu pasif akla etki eden ve daima aktif olan bir akıl olmalıdır. Pasif akıl insanla birlikte o, e, öldüğü halde hayat şartlarından etkilenmeyen ve ölümsüz olan bu aktif aklın mahiyeti nedir? Bu bir tartışma konusunda bedenin bir fonksiyonu mu yoksa bedenden tamamen bağımsız ilahi bir güç mü? Mesela faal akıl bedenin bir fonksiyonu mu bedenden bağımsız ilahi bir güç mü? Dışarıdan yansıyan bir güç mü? Aristoteles bu ayrımı yaparken şu örnekle e, konuyu izah etmeye çalışıyor. Yani e, bir güneş ışığı var bir de göz var. Şimdi göz Pasif bir görücüdür. Işık olmadığı takdirde o bir görücüdür ama göremez. Işığı verdiğiniz zaman göz açılır ve görme başlar. Dolayısıyla pasif akıl burada göz. Aktif akıl ise ışıktır, güneştir. Güneş ışığını verdiği zaman göz aktif hale gelir. Onu aktive eden güneştir. Tıpkı bunun gibi de pasif olan insan aklının aktif hale gelmesini sağlayan sürekli fiil halinde olan faal bir akıl vardır. Dolayısıyla Aristoteles'te pasif akıl, aktif akıl ayrımı varken Kindi ne yapıyor? Aristoteles'ten farklı olarak aklı dörde ayırıyor. Onun soyutlama işlevini ve tam bağımsız bilginin ortaya çıkışını şu dört akıl teorisiyle ortaya koyuyor arkadaşlar. Buna göre Birinci akıl sürekli fiil halindeki akıl yani el aklu lezî bil fi'li ebeden. Ee, Aristoteles'in aktif akıl dediği bu akıl insana dışarıdan etki eden bir güç olmayıp nefsin yani insan zihninin edindiği tümel kavramlardan ibarettir. Bakın ee, Aristoteles'in hani dışarıdan sürekli fiil halinde insanın aklına etki eden fa aktif akıl diye tanımladığı şeye kindi ne diyor? sürekli fiil halindeki akıl diyor ama bu öyle dışarıdaki bir akıl değil. Bu insan zihninin edindiği tümel kavramlardan ibaret olan bir şey. Yani nefis, maddeden bağımsız soyut bir cevher olduğundan varlığın tür ve cinslerine ait tümel kavramları algılayıp onlarla özdeşleşiyor. Sonra insan aklı güç halinden, kuvve halinden fiil haline çıkarken bu tümeller aktif akıl rolü oynarlar. Şöyle diyelim, insanın kendi nefsine özgü bir akli e, melekedir bu. E, ve sürekli fiil halindedir. Varlıkların tümellerini algılayıp e, insanın e, güç halindeki o bil kuvve aklını faaliyete geçiren akıldır. İkinci seviyedeki akıl, güç halindeki akıl. Yani el akil, bir kuvve. E kuvve halindeki akıl, insanda bir yeti olarak doğuştan var olan bu akıl, fiil halindeki akıl, ona etki etmediği sürece pasif bir güç sayılmaktadır. Yani çocuğu düşünün, çocuk doğuştan akıllı olarak doğar. İşte bundaki o akıl, şimdiye göre nedir? El akıl, bir kuvve, ve halindeki bir fiil e, akıldır ve onun bir fiil haline dönüşmesi, fonksiyonel olması için aktif aklın yani sürekli fiil halindeki aklın onu etkilemesi gerekir. Nesnelerle karşılaşması ve o nesnelerdeki tümellerin e, aktif akıl tarafından alınarak e, onunla özdeşleşilmesi gerekir ki, Güç halindeki bu akıl faaliyete geçsin. Tanımlama yapsın, kavram üretsin, e, akıl yürütmeye başlasın vesaire. Üçüncü seviyedeki akıl nedir? Üçüncü seviyedeki akıl fiil alanına çıkan akıl. Yani el-aklüllezi harece minel-huvve ilel-fi'l. Sürekli fiil halindeki aklın güç durumunda bulunan yani kuvve durumunda bulunan akla etki etmesiyle Özne-nesne ilişkisinde akıl işlemeye, yani nesnelerden soyutlama yaparak bilgi üretmeye başlar. Bu aşamada akıl ile kavram birleşip özdeşleşir. İstediği her an bilgi üretebilen bu akılın en belirgin özelliği, önsel bilgileri, tümelleri, yani varlığa ait tür ve cinsleri adlamasıdır. Şimdi şöyle sıralama yapalım. Birinci akıl, aktif akıl ama insan nefsinin bir özelliği olarak var. İkinci akıl, e, bil kuvve akıl. insanda doğuştan var ama pasif durumda. Üçüncü akıl, e, bil kuvve aklın, işte bu birinci akıl olan aktif akıl tarafından etkilenmeye başlamasıyla ortaya çıkan, fiil haline çıkan akıl seviyesi. Yani aslında bir aşaması bu, aklın. Dördüncü akıl, beyani ve zahir akıl. Kindi'ye göre. El-aklül-beyani, Eviz zahir. Bu akıl ise fiil haline çıkan fiil alanına çıkan aklın aktif olduğu durumdur. Yani e, diyelim ki yazı yazmayı öğrendi çocuk. E, artık yazı yazıyorken, çocuk deftere yazı yazıyorken kullandığı aklı kindiye göre beyanı gösterdiği, beyan ettiği zahir olarak ortaya çıkan akıldır. Bir başka konu ise yine psikoloji açısından kimliği de insan ile ilgili diğer önemli bir husus, arınma sorunu arkadaşlar. Bu sorunun insan bilgisi açısından da önemli yönleri olduğundan psikolojiyle ve bilgi teorisiyle birlikte değerlendiriliyor. Arınma sorunu nedir? Nefsin arınması yani. Dini terminolojide teskiye, felsefede de Felsefede ise katarsis olarak ifade edilen bir mesele bu. İnsanın sezgi ve ilhamı açık cephesini dile getiriyor. Yani insan kalbinin ya da aklının sezgi yoluyla, ilham yoluyla varlığın hakikatini anlayabilmesi, algılayabilmesi için insan nefsinin arınması gerektiğini ya da insan nefsinin teskiye yoluyla terbiye edilmesi gerektiğini ifade eden bu anlamda hem ahlak felsefesi hem psikoloji hem de bilgi teorisiyle ilişkili olan bir mesele bu. Bu meseleyle ilgili şimdi e, Pisagor'dan ve Eflatun'dan alıntılar yapıyor. Mesela insandaki şehvet gücünü domuza, öfke gücünü köpeğe, akıl gücünü ise meleğe benzeten Eflatunu takdirle anıyor. Aklı sayesinde şehvet ve öfkesini bastıran kimse bir de ilmin derinliklerine dalarak varlığın hakikatini araştırmayı karakter haline getirirse hikmet, kudret, adalet, hakikat, iyilik ve güzellikle nitelenen Yüce Allah'a yakın bir takım faziletlere, niteliklere sahip olur, diyor kendi. Ve böylece nefsi arınmış, kötülükleri bir tarafa atmış, güzelliklerle nefsini donatmış, ayna gibi pürüzsüz hale gelmiştir insan. Böyle ayna gibi pürüzsüz, şeffaf bir hale gelen nefiste ne olur kendiye göre? İşte bilgiler, varlığa ait hakikatler yansımaya başlar. Dolayısıyla insan bayağı duygu ve süflü düşüncelerden temizlenerek bilgiyle aydınlanır. sonra şöyle devam ediyor işte varlığın hakikatini düşünme, araştırma sadece yani akılla, bilgiyle aslında mümkün değil. Bunun yanında nefsin temizliğiyle de alakalı, saflığıyla da alakalı bir şey. Böyle nefsi temizleyen, nefsini temizleyen, nefsini arındıran kişiler bir de bunun üstüne e, entelektüel bir faaliyet içerisine, bir gayret içine girerlerse onlar artık diyor e, uykuda ilginç rüyalar görür, hatta ölülerin ruhlarıyla görüşme imkanına kavuşur. Yani Allah onlara nurundan ve rahmetinden akıtır. Hatta şöyle diyor, işte Allah'ın mesela siz Allah'a bir adım attığınızda o size daha çok daha çoğuyla mukabele eder. Bir de siz böyle bir durumda Allah'a yaklaştığınız için kendi istidadınızla, kabiliyetinizle bir takım kademeler, yollar kat edersiniz hakikate ulaşma noktasında. Tıkandığınız noktalarda da Allah sizi destekler ve böylece sezgi yoluyla nefsinizi, o arınmış olan nefsinizi uyararak size hakikatleri açıklar, sizi destekler. Dolayısıyla arınma konusunu da hem Bilgileri sezgi anlamındaki bir yolla, ilham yoluyla alma açısından hem nefsi ahlaken temizlemek açısından hem de nefsin mahiyetini değiştirip dönüştürüp insanın psikolojisini de düzeltmesi açısından birlikte ele alıyor. Böyle bir konuydu. evet Konu burada sona eriyor. Ben sunumunu tamamladım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi e, sorulara ve müzakereye geçebiliriz. Evet söz sırası sizde. Sorusu olan var mı? Ee, hocam e, şeyi sormak istiyordum. Sesim geliyor değil mi hocam? Geliyor biraz daha. Tamam. Evet. Hasan değil mi? Evet hocam. Hocam şimdi e, bir ara sanki kindideki akılına despertesteki aklı bir tuttunuz. Descartes'teki akılla Kindi'deki akıl bir değil gibi geliyor bana. Neden derseniz çünkü e, Kindi daha çok ara form olarak kullanıyor ama Descartes ise daha çok e, Cartesian felsefede kullanıyor onu. Acaba yanlış mıyım ben bu konuda? E, Descartes'teki akıl aklı mı bir tuttum? Ben öyle bir şey söylemedim de. E, matematiği kullanırken şey dedim. Yani, ha, yani ikisi de bir değil değil mi hocam? O konuda... bir değil. Yani Descartes tabii, tabii. hani nasıl matematiği kullanıyor e, kesin bilgi için bir kaynak olarak görüyorsa, kindi de aynı şekilde yani ondan çok yüzyıllar öncesinde matematiği kesin bilgi kaynağı ya da metodu olarak kullanıyor yani onu demiş, demek istedim. Orada birleşiyorlar. Yoksa e, Descartes farklı bir Batı filozofu, kindi e, farklı bir bakış açıları var yani. Tamam teşekkürler. Yani böyle bir benzerlik kurmadım. Sadece matematik yöntemini kullanmalar açısından. Hı hı. konu gayet net anlaşıldı sanırım yani e, özetle güzeldi e, inşallah açıklayıcı olmuştur e, yani sorularınız varsa sormanızı istiyorum olması da lazım okumanız gerekiyor çünkü okuduğunuz şeylerde böyle okurken yanına e, can alıcı sorular notlar alırsanız onları şu an müzakerede söylersiniz hem de sorularınızı sorarsınız Merve var mı sorun? Hocam ben arkadaşları bekliyorum da. Tamam. Aksu diye bir e, isim görüyorum ama ben arkadaşlar isimlerinizi böyle tam olarak yazsanız biz de okurken e, bilelim. E, şu anda kimler var? Rahime var. E, rahime sorun var mı? E, yok hocam ben başını dinledim. Ee, evet. maalesef sonradan bir kopuluk oldu giremedim ee, tamam. o yüzden peki sorum yok şimdi tamam. ama hocam şey var ya e, 277 eser bırakmış hani Hı -hı. o kadar eseri nasıl bırakmış onu biraz merak ettim hani evet. günümüze kıyasla baya çok hani evet, evet, bir... evet. tabii şöyle e, birçoğu elimizde bulunmuyor bu eserlerin ama e, küçük risalelerden oluşuyor bu çoğu eser yani bazı eserler iki sayfalık yani. 277 eser ama hepsi ciltler dolusu değil. iki sayfalık üç sayfalık makaleler gibi düşünürsen şey değil yani. Çok abartılı olmuyor. Ama i̇bn Sina açısından mesela bu soruyu sorduğunda onun da 400'e yakın eseri var. Birçoğu hacimli eserler ve çok ömürlerinin kısa sürdüğünü de düşündüğümüzde. Işte 58-60 yıllık ömürlerde yememiş, içmemiş yazmışlar diye, okumuşlar diye düşünebilirsiniz yani. Dolayısıyla bir insan aslında çok şey yapabilir, çok şey yazabilir. Yeter ki yazmak istesin, ilimle uğraşsın. Tabii filozofların, diyelim ki günlük bir 24 saatleri varsa bizim gibi, bu 24 saatin muhtemelen yani 20'sinde, belki işte 18'inde, ee, okuma ve yazma faaliyetiyle meşgul olduklarını söyleyebiliriz. Bu açıdan böyle çok eser verebiliyorlar. Bir de yani düşünün ki elle yazıyorlar. Şimdi bilgisayarla yazıyorsunuz. Bir sayfa yazmak bazen sizin zorunuza gidiyor ama o insanlar e, ciltlerce kitabı elle mürekkeple yazmışlar. Yani. Evet, Nail'e <gülüyor> sorun. Hocam Anladım. benim bir sorum var da. Hilal dinliyorum. Ee, hocam hani e, nefsin e, bedenden ayrılmasıyla ilgili benim sorum. Tamam. Ee, hocam şimdi nefis e, bedenden ayrı düşünülebilir ama hani beden nefisten ayrı. E, düşünebilir mi? Hani ikisi e, bir kastedilmiş mi? Yok sadece nefsimi bedenden ayırıyoruz. Çünkü e, beden nefsin ayrılması şu şekilde hocam. Mesela biz e, bir şeyi isterken ya da bir açlık hissederken hmm. onu beden hissediyor ya da bir öfke bir kızgınlık hissederken bu e, bizim yüzümüze bedenimize daha doğrusu yansıyor. Bu hislerimiz e, bizim hani bedenimizle bir, bir bağlantısı var. Ee, peki bedenle e, nefsi biz nasıl ayrı düşünebiliriz? Kindi açısından mı soruyorsun yani? Evet, evet hocam. Evet. Yani onu keşke kindiye sorsaydık da. Ee, kindi şöyle, kanıtlamasını hatırlarsan ne diyordu? Yani işte bir akıl gücü var, bir de birbirine zıt olan öfke ve e, arzu gücü var. Nefis diyor. Şimdi öfke ve arzu birbirinin zıttı. Dolayısıyla bunlar diyor bedende olan şeyler. Akıl ise bunları engelleyen ve nefse ait olan bir güç. İrade gücü ve akıl gücü nefse ait. Ama bedene ait de özellikler var. Yani arzunun bedenden kaynaklandığını söylüyor. Yine öfkenin bedenden kaynaklandığını söylüyor. Neden? Çünkü arzu demek bedenin ihtiyacını karşılayan güçleme eğer acıkmazsa değil mi beden ondan sonra susamazsa yaşayamaz. Acıkacaksın ki yemek yesin. Susuyacaksın ki su içesin. Ve böylece arzu gücünle, bedene ait arzu gücünle varlığını devam ettirebiliyorsun. Aynı şekilde öfke gücüyle de varlığını koruyorsun. Kime karşı? Senin varlığını tehdit eden başka bir varlığa karşı ki sana vurmaya yeltenen ya da seni öldürmeye yeltenen bir kişiye insan doğal olarak öfkelenir. E bu öfkelenme ne için var? Kendi bedenini aslında başkalarına karşı kurmak için var. Dolayısıyla bunlar bedensel e, özelliklerdir, güçlerdir diyor. Kindi, e, ama bu arzu gücünün yani sadece bedene ait ihtiyaçları karşılamak yerine, işte aşırılığa kaçtığı zaman, zevklere ve işte e, aşırılıklara kaçtığı zaman ne yapıyor? E, yoldan çıkıyor bu arzu gücü. Aynı şekilde öfke gücü de başkalarına zulme dönüşmeye başladığında akıl devreye girer. İşte bu devreye giren ve onları engelleyen, insanı zulmetmekten engelleyen ya da insanı aşırı yemekten, e, oburluktan engelleyen şey akıl gücüdür, irade gücüdür diyor e, Bu hem engelleyip hem de yönelen, isteyen hem arzulayan hem de engelleyen aynı şey olmayacağını göre bunlar birbirinden farklı şeylerdir. Birisi bedendir, birisi e, nefistir, ruhtur. E, akıl gücü ruha ait, nefse aittir diyor ve böylece birbirinden ayrı varlıklar olarak tespit ediyor. Ama Farabi i̇bn Sina, Aristoteles gibi düşünürler, bu ikisinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, yani bedenin ve nefsin ancak birlikte var olabileceğini söylüyorlar. Kindi ise sanki nefsin bir uydu gibi bedenden ayrı bir yapısının, mahiyetinin ve varlığının olduğunu söylüyor. Yani şöyle düşünelim, nefis kumanda, beden televizyon. İkisi birbirinden ayrı ama birbiriyle itibatları var. Kumanda televizyonu yönetiyor. şimdi böyle düşünüyor. Aristo, Farabi ve i̇bn Sina ise bunların birbiriyle aynı olduğunu, mesela televizyon örneğinden hareketle şimdi yeni çıkan televizyonlarda uydu, kendi içerisinde televizyonun değil mi? Dışarıdan bir uydu eklenmiyor. E, uydulu televizyon. Şimdi uydulu televizyonda hem nefis hem beden birlikte iç içe. Biri e, var ki öbürü de var. Biri olmadan diğeri de olmuyor gibi. Bunlar öyle düşünüyor ama e, kendi kumanda ve televizyon örneğindeki gibi birbirinden ayrı olarak bunları düşünüyor. Hilal. Teşekkür ederim hocam. Evet, bir de evet. sizin bu konudaki düşünceniz ne? Siz Farabi'ye mi katılıyorsunuz, Kindi'ye hmm. mi? Hani hangi bir teori, hangi teoriyle yaklaşıyorsunuz? Yani bu iki yaklaşıma? merak ettim. Evet, ben de aslında nefsin öncesiz ve öncesiz demeyelim de son sonlu sonlu olmadığını, sonsuz bir varlık olduğunu düşünüyorum ve aslı olanın nefis olduğunu. Çünkü ee, mesela beni, beni dış dünyadaki diğer varlıklardan ayıran şey bedenim değil bana göre. Ee, ruhum. Ee, ruhumu nereden anlıyorum? Bilincimden. Ee, bilincimin temel özellikleri nedir? A aklı, aklım. Başka işte duygularım. Dolayısıyla beni ben yapan şey aklım ve duygularım. Öyleyse e, aklım ve duygularım benim bedenimle ne kadar ilişkili. Şimdi e, nörobiyolojik e, düşünenler insanın beyniyle ilişkilendiriyorlar bunu. Yani her şey bizim beynimizdeki nöronların birbirleriyle olan iletişim ile alakalı diyorlar. Ama ben bunun bu kadar basit olmadığını düşünüyorum. E, i̇nsan ruhunun, nefsinin asli bir cevher olduğunu, bir varlık olduğunu ve bedenin ona iliştirildiğini düşünüyorum. Yani geçici olan, arzi olan bedendir. Ona nefse sonradan iliştirilmiştir. Yani nefis bedene iliştirilmiş değil. Benim bir nefsim vardı. Hala var. Kalu beladan beri var. Bedenim işte 1983 tarihinin 1 Ocak gününde o nefse iliştirilerek bu dünyada nefsimin tezahür etmesini sağladı. Ben böyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Başka var mı arkadaşlar? Sinan? Sinan orada mısın? Evet hocam. Nasılsın Sinan? Ne var mı ee, yok? Allah razı Kesin olsun çıkıyorum. hocam. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olasın. İyiyim. Mutlu ee, hocam geçen diyorum. hafta Allah razı olsun hocam. Doğum gününüz kutlu olsun sizlere. Eyvallah. De. Sağ olasın Sinan. Çok sağ olun. E, hocam geçen hafta yeni gelmişti zaten kitabım. Yani evet. bugün hepsini bir okudum. Biraz daha kendiyi somutlayabildim hocam. Elhamdülillah. Eyvallah. Diğerleri biraz ağır gibi geldi. Doğrudur, e, şimdilik, doğru. Şimdilik e, hocam sizin anlattıklarınızla birlikte e, biraz Başlar daha... Başlar şey yerine oturdu. Evet hocam. Inşallah. Evet. Çok güzel. Yani, aklıma bir şey gelmiyor şimdilik. Ee, de paylaşıyor Merve WhatsApp grubunda. Evet hocam. Eğer WhatsApp hocam, grubunda değilseniz oraya e, ekleyelim sizi de. Hocam bir soru daha sorabilir miyim acaba? Evet Hasan. E, hocam şimdi e, ay üstü ay altı Alem kavramında e, hatırladım kadarıyla ay üstünde ideal kavramı geçmişti sanki. E, i̇deal, bir, e, i̇deal, i̇deal bir evren. İdeal bir evren. Hocam evet. Plato'da da ideal kavramı var bildiğim kadarıyla ile evet. Plato bu konuda e, benzeşiyor anladığım kadarıyla. Ayrışan noktaları Doğru. var mı? Doğru. Yani Doğru. Normalde birbirine zıt iki aynen, e, fikir aynen. olması lazım. Geçen hafta lazım. tam da onu konuşmuştuk Hasan. bilmiyorum var mıydın ama. Ben de. geçen hafta yoktum hocam. E, şöyle de. bir durum var hocam. E, Sokrates'ten e, etkilenme durumu var mı? Yani Sokrates'ten bize çok fazla e, kaynak kalmadı galiba. Hı -hı. Yani ikisi de o konuda Sokrates'ten etkilenmiş mi acaba? Kesinlikle şimdi Platon'un hocası Sokrates Aristo'nun hocası da Platon yani dolayısıyla burada bir zincir var ee, Sokrates'in temel görüşü insan bilgisinin önceden insan, insanın ruhunda var olduğu ve daha Mesela sonra bu dünyada Doğurtma fikri var mesela. Heh, hani Doğurtma fikri var. Aynen. O da ona benziyor değil mi? Bu dünyada unuttu bu fikirlerini diyor yani Sokrates insan. Tekrar biz bunu konuşarak ne yapabiliriz? O fikirleri insanda doğurtabiliriz. Dolayısıyla burada bir ideal alem var Sokrates'e de. Bir de içinde yaşadığımız alem var. Bunu Platon idealar alemi ve gölgeler alemi şeklinde sistematik hale getiriyor. Aristoteles'te ondan bu alemi öğreniyor ama <gülüyor> boynuz kulağa geçti dercesine kendi felsefesini e, hakikate daha yakın görerek hocası Platon'un okulundan ayrılıyor ve kendine bir okul kuruyor. Hocam acaba bu noktada e, Aristo bir tercihte mi bulunuyor? Yani mesela Batı felsefesinin üzerine kurulduğu e, felsefe Aristo felsefesidir. Evet. Yani e, tercihte mi bulunuyor? Mesela Ayüstü alemde eğer ideal kavramı varsa neden oradan hareket etmiyor da direkt dünya birleşip kartezyen felsefenin temelini oluşturuyor? Evet, neden şöyle şimdi Platon'un idalar alemi ile gölgeler alemi arasında bir bağlantı kuramadığını fark ediyor. Yani hem matematik aracılığıyla varlıkların işte soyutlanmasından bahsedip fizik dünyadaki varlıkların aslında gerçek olmadığını gölge varlıklar olduğunu ve idealar aleminden pay aldıklarını iddia ediyor Platon. Evet. Hem de bu pay almanın mahiyetini açıklayamıyor. Yani bir varlık bu gölge alemindeki bir varlık nasıl oluyor da ideal alemle, idealar alemiyle bir irtibat kurup pay alıyor? Buradaki vasıta nedir? Aristobun'u madde form olarak dünyevileştirdiği anladığı kadarıyla. Aynen. madde ve form teorisiyle bu dünyada birleştiriyor. Yani iddialar alemini e, bir nebze ne yapıyor? Getiriyor bu dünyaya. Fizik alemini Aynen. birleştiriyor. Madde form teorisiyle. O zaman şöyle diyebiliriz. Aristo'daki metafizik aslında fiziğin ötesi olan ve ilgilenmediği alandır diyebiliriz bu konuda. Ee, yani oradaki metafizik daha çok fizik ötesi olan. Yok. Fizik ötesi olan değil. Aristo'daki metafizik aslında fiziksel alemde yine o madde form ilişkisi içerisinde değerlendirilebilecek bir metansiz. Heh, yani aslında e, Plato'daki ideal kavramı olmaması lazım normalde. Değil. Değil. Yani, yani, yani, ama Ayüstü teliz, alemde öyle bir durum var. bir alem düşüncesi yok artık. Yok. Hani onu e, dünya birleştirip e, madde form şekliyle e, günümüze uyarlıyor. Daha doğrusu dünyaya uyarlıyor. Aynı. Peki Daha bu buradaki... materyalist bir felsefler. Aynen materyalist felsefe. Peki hocam buradaki ay üstü alemdeki ida kavramı ben orada takıldım yani. Yok. Onu nereden almıştı? Ay üstü oluştum? alemde idea kavramı yok. Yani o kozmoloji, bak metafizik tamam, değil. O kozmoloji. Bu da yine fizik yani. Fizik yani. E şimdi bu fizik alemi kendince ayırıyor Aristoteles. Ay, ay ay üstündeki alemin o mükemmelliğinden söz ediyor İşte Aslında hocası Platon'un o görüşleri hala zihninde. Neden? Etkilenmiş, belli. Etkilenmiş. Bu dünyadaki değişmeyi görüyor, bozulmayı görüyor. Hepsi o zaman neyi arıyorlar? Değişmeyen, bozulmayan ne var? Yani felsefe bunu araştırıyor aslında. Değişmeyen, bozulmayan sürekli e, faal olan, mükemmel olan bir varlık olacak ki bu varlık bu e, varlık var olmayı, varoluşu başlatmış olacak ve varoluş bir sebep sonuç zinciri halinde devam edecek. Biz diyor içinde olduğumuz alem itibariyle oluşa bozuluşa, değişime tabiyiz. Ama bu oluş, bozuluş ve değişim yöneten başlatan işte hani Aristoteles'in tanrısının deist tanrı olduğu fikri de buradan geliyor. Başlatan mükemmel bir e, alem olması lazım. Mükemmellikten kastı işte hareket açısından, yine fizik açısından değerlendiriyor. Diyor ki gezegenler O hareketi, zaman doğa felsefecilerden etkileniyor diyebiliriz. Aynen doğa konuda. felsefesinden etkileniyor. Ha. Sürekli ha. çember halinde dönmek dairesel hareket mükemmel harekettir Aristoteles'te. Bir varlık dairesel olarak sürekli dönüyorsa nedir? Yani başlangıcı ve sonu yoktur. Bak, dairesel Dönme, gezegenlerin hareketi mükemmel bir harekettir. Neden mükemmeldir? Başı sonu yoktur. Başı sonu olmayan varlık mükemmeldir Aristotelesi'ye göre. Bu da nerede var? Gezegenlerde. O zaman ayüstü alemi ay altı alemden ben bir kere ayırmalıyım. Onlara bir mükemmellik atfediyor. Onların bu şekilde varoluşunu sağlayan esir maddesi ismini verdiği şeffaf, yine tanrısal bir maddeden bahsediyor. Onun oluşumunu, fiziksel oluşumunu yine bir bak maddeyle açıkıyor yani esir maddesiyle. Ay altı alemi ise işte hava, toprak, su, ateşten oluşan, e, oluşa bozuluşa tabi e, zamanın hakim olduğu değil mi? Mekanın hakim olduğu bir evren olarak tasarlıyor. Yani bilimi de Bari, ay canlı, ay, canlı ay, ve ay, tanrısal ay. olarak aşağı ise maddi ve e, yaratılmış gibi tasarlıyor öyle diyelim. Anladım hocam. Teşekkürler. Rica ederim. Mehmet? Evet hocam. Hayırlı akşamlar. Nasılsın Mehmet? Ne var ne yok? Sağ olun hocam. İyiyim. Bu arada doğum gününüzde kutlu olsun hocam. Allah razı olsun. Gün Teşekkür günü, ederim. Mehmet. Yaşlanıyoruz ya Mehmet. 38'i bize geldik. Yani. yani öyle demeyelim tabii de hocam. <gülüyor> Zamanında geçiyorum. Evet. Ey gidi günler. Sen... E Lisans okurken muhtemelen ben 30'larımdaydım yani. ya. 8 sene oldu evet. mu? Oldu herhalde o zaman. Ya, doğrudur. Oldu diyebiliriz. Yani. Evet arkadaşlar sorunuz varsa alalım yoksa tamamlayalım kaydı bayağı bir zaman oldu. Ee, hemen hemen 2 saate yakın bir süre oldu. Haftaya işleyeceğimiz konuyu Merve sizinle paylaşacaktır. PDF'leri İndirebiliyorsunuz. Zaten Merve'de paylaşacağı için WhatsApp'tan alabilirsiniz. WhatsApp grubunda ekle olmayanlar da eklenebilirler. E mail adresi yoluyla site üzerinden. Hocam, mail attığınız takdirde sizi siteye de kaydeder. Ve böylece okuma grubumuza eklenmiş olursunuz. Hocam ortak bir arkadaştan da benim numaramı alabilirler istiyorlarsa. Direkt evet, numaradan o da, da. iletişime geçebilir. Ama en kesin yöntem yine site üzerinden aktif hale getirmek diyebiliriz. Evet arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Teşekkürler hocam. Hayırlı günler.